Mersin Anamur'dayız. Tekrar Hüseyin Balta yanımızda. Evet. E, gene Ekrem Afyoncu'nun evet. burada avokado e, bahçesindeyiz. Burada bir evet. yaşında, bir buçuk yaşında olan evet, avokadolarda e, rekor gelişimi kullandık. Burada ne sağladık? Ya burada Şöyle sağladığımız en Hı? büyük etkenler biraz önce de e, şey yaptığımız gibi topraktaki müthiş bir gevşeklik var. Tamam. Topraktaki çalışmayı e, Hı -hı. arttırıyor. Bitki elementleri diyelim besin gıdalarını besin. alabiliyor ha, daha rahat alıyor bu sefer ağaçtaki çalışmaları zaten şöyle, şöyle yakın zaman... gösterelim mi ha. şimdi bunlar bu ağaç tam kaç yaşında ne zaman dikim tarihi bu, tam olarak 18-19 aylık bir 19 aylık bir, ağaç, 19 aylık bir ağaç şu bu senenin muhtemelen bunlar Aynen, sürgünleri sürgünlerimiz şöyle ha, yaprak şurada. canlılığı evet. kalınlıkları çok iyi ee, ne kadar avokado var burada? Kaç adet dikim? Burada 400 civarında. 400 tane avokado var. Şöyle gösterelim aşağı doğru. Ee, görülüyor. Şimdi burada tabii ara ziraatı da var. Çilek evet, üretimine devam ediyoruz. Evet. Herhalde bu ağaçlar belli bir seviyeye gelene kadar tabii, belli bir devam edecek. Olarak. Şöyle geçelim oraya da, doğru da. Şuradan geçebilir miyiz acaba? Tabii, tabii, Şuraya. Tabii, tabii. Şöyle gelin buyurun siz de. Ya, sulamayı da açtınız ama. Şöyle gösterelim istedim. Şimdi e, 19 aylık bir bahçedeyiz. Avokado bahçesi. Şimdi toprak burada da aynı. Sıkan bir toprak. Evet. Sıkan bir toprakta e, az önce biz muz serası çektik. Orada da aynı sorunlar vardı. Burada da aynı şekilde. Ki avokado bitkisi de gevşek, nemli ve tavlı bir toprak yapısı evet. seviyor. Aynen. İklim uyuyor ama toprak uyumadığı zaman avokadalarımız büyümüyor. Evet. Kök çürüme oranları yüksek oluyor. Şu an burada var mı herhangi bir kök çürümesi? Yok. Görüyor şu mi? anda gördüğümüz kadarıyla ağaçlarımız gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ama da öyle de bir hassas bir şey ki yani Aha. su çok fazla kalırsa dibinde çamur olursa bu sefer ya kök biz, çürütüyorsun. Bizim, bizim gözlemlerimiz şöyle ee, az sulayın sık sulayın gibi. Aynen. Kesinlikle. Az sulayacaksınız. Kesinlikle. Bir de ikinci şey detay ee, damlama borularınızı mutlaka biraz uzakta tutun. Gövdeye çok yakın tutmayın. Evet. Yani burada herhalde o şekilde yapılmış. Evet. Bir gösterebilirsek yakından. Şöyle açalım. Yani bu önemli bir detay. aynı. Şöyle o otları da alalım. Şu gövdeye çok fazla. Şimdi şu gövde gördüğünüz gövdeye çok yakın yapmayalım. Şuraya yakın gelmesin, bu mesafede kalsın. Şu an e, görüldüğü gibi bu şekilde. E, tavsiye eder misiniz? Rekor gelişimi kesinlikle muzda, muzda gördüğünüz Muzda avokadoda avokado biz, biz bunlarda denedik ee, Kesinlikle vatandaşlarımıza tavsiye yani ederiz Burada 400 tane avokado ağacımız var 19 evet. ay gibi bir süre olmuş evet. Şu anki gelişimler güzel görünüyor Canlılık güzel yaprak renkleri güzel ee, Biz teşekkür ederiz Var mı burada eklemek istediğiniz bir şey Avokado konusunda özellikle söyleyebileceğiniz da en önemli gördüğümüz şöyle bakalım Şeyde. dikkat etmemiz gereken şey aşırı e, tabanda su olmaması gerekiyor. tabanda Köpü su olmayacak sürü, dikim yani. aşamasında önereceğiniz bir şey var mı yapılabilecek dikim aşamasında dikim şekliyle ilgili e, dikerken de arkadaşlarımız e, kesinlikle bunun dibindeki toprak dağıtmaması gerekiyor dağılan ağaç tutmuyor Biz yani bunu denedik, çeşedeki evet, torbasını dağıtmayacaksınız dağıtmadan yani dikeceksiniz. Aynen. Şimdi de, bazı e, meyve ağaçlarında biliyorsunuz açık köklü geliyor ve kök budaması yapılarak dikiliyor. ise evet. mutlaka e, toprağını dağıtmadan olduğu gibi. Evet. Peki derinlik olarak ne kadar derinlik, bir derinlik yapıyorsunuz? O, dibindeki toprağı kesinlikle kapatmayacaksın. Ne, seviyesinde kesinlikle? kalacak. Ha, Sıfırlayacaksınız. Kes, ke, dibindeki kese seviyesi neyse derinlik o olması gerekiyor. Yani kesenin derinliğinde olacak. Aynen. Daha fazlası ee, sıkıntı. İlk yıl için birinci yıldaki bir ile ilgili bir şey yaptınız mı yani besleme gübresi ya biz şöyle e, geçen yıl bakım döneminde iste e, rekor gelişim kullanmak tamam. e, akabinde taban gübresi kullanmak şey kesinlikle e, yani e, Hayvansal gübrede çok aşırıya gidilmemesi gerekiyor. Yani sağlıklı <gülüyor> bir hayvan gübresi yanmış. Aynen yanmış. E, uygun miktarda yani, fazlası, fazlası zaten her şeyin zarar. Hayvansal durumuna göre daha önce kullanılmış durumuna göre biz de bir tenike civarında. şeyden bir de, de bahsedelim. Şimdi avokado konusunda malum insanlar yatırım yapmaya başladı ama Hı. bazı teknik bilgi eksikliklerinden kaynaklı e, yapılan yatırımlar boşa gidiyor. Ağaçlar kuruyor, e, fidan kuruyor, gelişim bozukluğu var, devrilme yapıyor köklenemediği için. Ya biz Buradaki şekil demir uyguladık. Diklerine. Dikim dikim sıklığıyla ilgili. Kaça kaç dikiyorsunuz? 6'ya 6 altı dik Yani önerilen 6'ya 6 altı evet. öneriyoruz. Kesinlikle. Ee, daha, daha sık geliyor. Sık geliyor. Dar evet. geliyor. Ee, <gülüyor> biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için de. E, rekor gelişim bu kullandınız. Ee, buradan Ekrem Bey'e de tekrar selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun. Bizlere e, ürünümüzü kullandığı için siz de birlikte karar verdiğiniz için. Teşekkür ederiz inşallah teşekkür meyveleri olduğu gelip, zaman tekrardan geleceğiz buraya bakacağız. Gelip bahçemizi yerinde incelediğiniz artısına eksisine baktığınız için Hı. size de teşekkür ediyoruz. Bize referans olduğunuz için çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar bilgi eksikliklerini internet üzerinde bizim kendi kanallarımızda izleyerek görüyorlar. Mutlaka sizi de soracaklardır. Onlara da siz referans olursunuz. Tabii ki kesinlikle. Biz bize düşeni yaptık. İnşallah. İnşallah arayan soran olursa da yine de gerekeni yaparız. Doğrularımızı söyleriz. Teşekkür ederiz.